Herkese merhaba ben Tolga Geçtiğimiz gün Ankara'da gerçekleştirilen 10. Deniz Sistemleri Semineri'nde Türk Deniz Kuvvetleri'nin geleceği masaya yatırıldı. Ve ilginç konu başlıklarından biri de önümüzdeki yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan denizcilere verilecek olan AH1W Süper Kobra helikopterleri oldu. Açıkçası kamuoyu bununla ilgili T-129 atakları bekliyordu ama Deniz Kuvvetleri TCG Anadolu gemisinin önümüzdeki yıl envantere girmesiyle birlikte ilk etapta AH-1W Süper Cobra helikopterlerini kullanacak ve arkasından da Baykar tarafından geliştirilen TB-3 olarak adlandırılan TB-2'nin kısa mesafelerden iniş kalkış özelliğine sahip yerli sistemlere sahip insansız hava aracı olacak. İşte bugünkü konumuz Türk Deniz Kuvvetleri Havacılığının Gelecekte envanterine almak istediği helikopterler, uçaklar ve sistemler. 10. deniz sistemlerinde deniz havacılık konusundaki sunumu aynı zamanda deniz havacılık komutanı olan Tuamiral Alper Yeniel gerçekleştirdi. Ee, burada da biraz önce söylediğim gibi AH1W Cobra konusu ön plana çıkmış durumda. Cobra dendiği zaman hem... Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerimiz açısından bir moral. Çünkü 30 yıldır 1990'dan bu yana bu helikopterler envanterde ve Güneydoğu'da terörle mücadelede çok önemli bir yere sahip. Kobra adını PKK'lı teröristler duyduğu zaman da tabi onlar içinde çok büyük bir korku oluşturuyor. 1990'da Türk Kara Kuvvetleri bir taarruz helikopteri ihtiyacı için 10 adettik anlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında imzalandı ve ilk 5 helikopter 1990'da geldi. Sonra da ikinci 5'lik paket izledi. Ama bu helikopterlerin gelmesi yaşanan görüşmeler, Amerika uzun dönem Türkiye'yi oyaladı, parça vermek istemedi, sonrasında döndü. 1993 sonrasında bu çift motorlu yüksek performanslı helikopterlerin tek motorlarındaki ki çoğu Vietnam Savaşı Gazlisi'ydi AH-1P'leri, S'leri Türkiye'ye hibe etti. Ve bu birçoğu da uçamayacak durumda olan bu helikopter, Türk Kara Kuvvetleri bakım ekiplerinin oradaki kara Kuvvetleri'nin bakım revizyonlarını yapılan güvercinlikteki fabrikanın büyük özverisiyle uçar hale getirildi. Hatta ara dönem içerisinde bu helikopterler zaman zaman modernize edildi. Yeni nesil mühimmatların atışları da bu helikopterlerle sağlanmış oldu. Dediğim gibi ona adet helikopter geldi. Bu terörle mücadeleyle geçen 30 yıl içerisinde ki zaman zaman PKK'ya çok etkili omuzdan atılan füzeler geldi veya yakın ve alçak çatışmalarda RPG isabet etti. 3 helikopter ne yazık ki düştü. 6 personelimiz şehit oldu. Bunların yerine de ilerleyen dönemde Türkiye 3 adet daha AH-1W Cobra e, tipi helikopteri, Amerikan donanması e, daha doğrusu deniz piyadeleri için üretilmiş helikopterlerden e, FMS üzerinden satın aldı ve bu 3 helikoptere de yedek parçalarıyla birlikte 114 milyon dolar ödemek durumunda kalmıştı. Sonrasında da e, Türkiye'nin kendi taarruz helikopter projesi ATAa başlatması, kazanan e, Leonardo'nun T-129 konseptiyle birlikte TUSAŞ'la birlikte ortak geliştirme ve bu helikopterlerin Türkiye'de üretilerek envantere girmesiyle Türk kara havacılığı taarruz, helikopter konusunda tabiri caizse doygunluğa erişmiş durumda ve bugün yaklaşık 60 civarında atak helikopter Türk kara kuvvetlerinin, jandarmanın ve emniyet genel müdürlüğünün envanterinde önümüzdeki günlerde Filipinlere teslimatlarda başlayacak ve Türkiye'de ihracat açısından da önemli bir adım atmış durumda. Şimdi T129 atakların ön plana gelmesiyle birlikte kobralar geri plana çekildi. Hatta e, tek motorlu olan o PVS serileri de artık yani yedek olarak tutuluyor. Daha yüksek performanslı, ve biraz daha görece genç olan AH1W süper kobralar ise e, yedek olarak tutulduğunu belirtmiştik. Şimdi deniz kuvvetlerinin TCG Anadolu üzerinde kullanılacak. Peki. Bir deniz üzerinde uçan bir helikopterin, hava aracın hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Öncelikle deniz şartlarında uçabilecek özelliklere sahip olması lazım. Nedir deniz şartları? Deniz suyunun içerisinde yüksek oranda tuz var. Bu tuz gövdede korozyon yani yapısal hasarlara neden oluyor. Bu nedenle boyası çok önemli. Onun dışında elektronik sistemler bu deniz şartlarından, nemden, tuzdan etkileniyor. Buna göre önlem alınması gerekiyor. Amerikan donanmasının işte uçak gemilerinde uçan gemilere, uçaklara baktığınız zaman gövde üzerinde çok sayıda boya yeri değişmiş olduğunu farklı farklı yerlerin boyandığını görürsünüz. Bunun amacı o korozyona karşı bakım ekiplerinin büyük mücadelesidir. Diğer tespit edilir. Hemen oraya yama yapılır, boya yapılır. Çok dikkatle takip edilir. Çünkü tuz Gövdeyi tabiri caizse böyle e, kılcal, çatlaklar oluşturan, büyük hasar veren bir sistem. İkinci konu ise önemli motor konusu. Motorda denizde özellikle alçak uçuşlar sırasında işte dalgalardan gelen o ufacık tuz zerrecikleri motorun içine kaç kaçabilir. Tuz genel yapıya zarar verdiği gibi çeşitli performans düşüklüklerine de neden olabilir. Motorların da buna göre yapılması gerekiyor. Örneğin. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemilerde kullandığı C-Hawk helikopterlerinde General Electric yapısı T-700 GA-401 serisi motorlar var. Bu motorlar marinize edilmiş yani deniz şartlarına göre hazırlanmış motorlar. Ee, benzer motorlarda AH-1W kobralarda olduğunu belirtmemizde fayda var. Peki neden T-29 atak gelmedi? Şimdi mühendislik sonuçta bu işler hesap kitap işi maliyet nedir bunu çevirmenin maliyeti Kaça mal olur, e, ne kadar zaman kullanılabilir, gerçekten bu ihtiyaç deniz kuvvetleriyle örtüşüyor mu gibi gibi bir sürü böyle madde alt alta yazılıyor. Ve tabii ki bunu zamana karşı yapıyorsunuz. Muhtemel e, malum dövizdeki yükselme artan maliyetler yapılabilirlik gibi birçok konu arka arkaya yazılıyor. Ve sonuçta Türkiye gelecek yıl bu TCG Anadolu gemisini hizmete alacak. Muhtemelen bunun yetişmeyeceği veya yüksek maliyetlerle gerçekleştirileceği tespit edildiği için ilk etapta AH-1W süper kobralar kara kuvvetlerinden deniz avacılığa devredilecek. Ve bu helikopterlerle bu gemi ilk uçuş e, operasyonuna başlayacak üzerindeki döner kanat kuvvetle birlikte. AH-1W kobralar deniz piyadeleri için tasarlanmış bu tür özelliklere sahip. Ee, tamamen deniz koşulları için yapılmış helikopterler hoş Türkiye bunları karada kullansa da e, bu açıdan önemli bir özelliğe sahip ve ilk etapta kısa vadede bunun eksikliğinin kapatılacağını ben düşünüyorum. Ama sonuçta 30 yaşına kadar gelmiş gerçekten e, yaşı ileri helikopterler bunun arkasından da muhtemel Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Atak 2 versiyonlarının bir deniz modelini geliştirerek bu geminin üzerine koyacağını açıkta ben tahmin ediyorum. E, TCG Anadolu'yu sonuçta bir e, üzerinde hava aracı taşıyan bir platform. İlk e, ilk etapta AH-1 Süper Kobralar bir avantaj. İlk etapta hani boş bırakmayacağız onun üzerine. İkincisinde de biliyorsunuz Baykar TB2'den geliştirdiği kısa mesafelere iniş kalkış özelliğine sahip T'nin PD170 serisi motorları ve Aselsan'ın Kets kameralarına sahip TB3 modeli geliştiriyor. TB3 ile de birlikte İHA açısından da bu eksiklik kısa vadede kapatılacak gibi duruyor. Sonrasında da önümüzdeki tabiri caizse maçlara bakacağız. Türk Deniz Kuvvetleri'nin e, ilerleyen yıllar için bir başka önemli projesi ise orta ve ağır sınıftaki nakliye görevlerinde kullanılacak helikopter. 10 tonun üzerinde bir helikopter çalışması halen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yapılıyor. T925 olarak adlandırılan bu helikopterin ben ilerleyen yıllarda TCG Anadolu üzerinde olacağını açıkçası düşünüyorum. Bu helikopterin manize edilip deniz şartlarında kullanıma sunulacak modeli için tabii ki belirli bir yıl geçecek. Bu süreç içerisinde acil ihtiyaç konusunda işte Leonardo'nun AW101 veya diğer bir başka Avrupa helikopter NH-90 alternatifler arasında olabilir. E, AW-101 ile ilgili, Leonardo ile ilgili hatırlayacaksınız. E, geçtiğimiz aylarda yapılan bir casusluk operasyonu vardı. Bu operasyonda epey bu AW-101'in adı geçmişti. Tabii bu ihaleye nasıl yansır, ne yapılır, ne edilir? Bunlarla ilgili açıkçası gelişmeleri ben de merakla bekliyorum. İkinci önemli konu helikopterle ilgili. TCG Anadolu gibi bir geminiz olduğu zaman bu geminin aynı... Ee, hava kuvvetlerindeki E-7 barış kartalı gibi havadan ihbar kontrol amaçlı bir helikopterinizin olması da gerekiyor. Bu helikopterler için genellikle altlarına bir radar sistemi takılarak bu helikopterler e, görev yapıyor. İşte bunun Seeking veya Rus modeli e, Kamov K-32'nin bu tür modelleri var. Belki benzer bir yapı, mevcut helikopterler veya hazır alımla da gerçekleştirilebilir mi? Bunları da önümüzdeki günler içerisinde, aylar içerisinde belli olacağını tahmin ediyorum. Bir de tabii deniz kuvvetlerinin uzun menzili deniz karakol uçak projesi var. Malum Türk Deniz Kuvvetleri'nin deniz havacılarının elinde CN-235'ten geliştirilmiş P-235 ve onun bir üstü olan Meltem projesinde bunlar envantere alındı. P-72 tipinde deniz karakol uçakları var. Bunlar pervaneli uçaklar, mühimmat taşıyabiliyorlar, çok gelişmiş elektronik sistemlere sahipler. E, fakat uzun menzil açısından bir sıkıntı oluşturabiliyorlar. Deniz kuvvetlerinde hedefi jet motorlu deniz karakol uçaklarına kavuşmak. Örneğin Boeing tarafından geliştirilen P-8 veya Japonya'nın geliştirdiği 4 motorlu P-1 türünden deniz karakol uçakları menzili arttıracak. Hedef 4500 deniz mili menzile çıkabilmek. Malum Mavi vatanla birlikte Türkiye'nin deniz sınırları oldukça ilerlemiş durumda. İşte denizden çıkartılan e, doğal gaz, petrol gibi ürünler var ve bunlarla ilgili de işte bir bakıyorsunuz e, Karadeniz'de çalışmalar var, Doğu Akdeniz'de çalışmalar var, Doğu Akdeniz'de özellikle karşımıza Yunanistan ve arkasındaki Fransa çıkıyor. Buralarda da deniz kuvvetleri, havacılığı açısından kuvvetli olmak ve uzun süre havada kalacak uçaklar bulmak zorunda. P8'ler, Boeing 737'lerin NG olarak adlandırılan Next Generation, Gelecek Nesil modelleri den geliştiriliyor. E, i̇ç ayna bizim e, havadan ihbar kontrol uçakları gibi gelişmiş sensörler, sistemler var. Kanatlarının altından mümmat atabiliyor bunlar. E, keza belirttiğim gibi Japonların da Kawasaki tarafından geliştirilen 4 motorlu P1 modelleri var. Bunlar gerçekten çok uzun süre havadan kalabilen ve uzun menzillere sahip uçaklar. Bunları da Türk Deniz Kuvvetleri Envanterine katmak istiyor. Uzun vadede bakalım ne kadar ne yapabileceğiz, ne edebileceğiz. Çünkü ambargolar gerçekten e, Türkiye'deki bu operasyonları, bu alımları, bu projeleri çok derinden etkiliyor. Evet bugünkü videomuzda Türk Deniz Kuvvetleri'nin geleceğine birlikte bakmaya çalıştık. E, kısaca özetlemek gerekirse deniz üzerine görev yapacak hava araçları, insansız hava araçları da buna dahil özel şartlara sahip olmak zorundalar. Marinize yani deniz kuvvetleri model olmak durumundalar. Gelişmiş sistemler gerekiyor. İnsansız hava araçları konusunda önemli adımları var biliyorsunuz. Deniz kuvvetlerinin TB2, Anka ve Aksungur'un da ilk kullanıcısı oldu. bu alanda da ben büyümeye imza atılacağını açıkçası bekliyorum. Detaylı havacılık haberlerimiz www.tolgozbek.com'da. Bana ulaşmak isterseniz işbirlikleriniz için info Tolga mail adresini kullanabilirsiniz. Sosyal medyada farklı mecralar üzerinden Facebook, Instagram, Twitter bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca da anlık haber almak için Telegram kanalımız sizleri bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.